Çok az. Ondan sonra yavaş yavaş başlayalım. Yani bilmiyorum. Ahir zaman herhalde bir şey ama... ...insanların daha biraz kesiliyor hakikate karşı. Nedenini de anlayabiliyorum. Çünkü dışarıda çok cazip şeyler var. Ama ben bunu kıracağımıza inanıyorum. Yaklaşık şöyle bir 3-4 sene, sene sonra işler böyle olmayacak yani. Tam buraya yazın. 3-4 sene, sene sonra insanlar bu hakikatlere olan iştahlarını açmanın, ihtiyacın büyüklüğünü o fark etmenin tesiriyle çok ciddi manada talep edecekler. Çünkü bakın bugün sohbeti çok iyi analiz edeceğim. Aleminizde. Bugün sohbeti çok iyi analiz edeceğim. Aleminizde. Bugünkü manaları manaları böyle genişletilmiş bir şekilde dünyaya duyurduğumuzu düşünün. Bir gence duyurduğumuzu düşünün. Bugün o nazarla dinleyin. Ya bu anlatılan acaba bizim ihtiyacımıza hitap eden bir şey mi? Yani buraya geldim, oturuyorum, dinliyorum. Yani ben buraya bir zaman ayırdım. Bu bir kayıp mı? Ve belki tek kişide dinliyorum olsam. Kimse yok. Tek başımayım. Acaba tek başıma olsam bu bir kayıp mı? Çünkü insanların milyonları milyarlara aşan ve talep ettiği, milyarların bir arada talep ettiği şeyler var dünyada. Birçoğunun hiç bir işe yaramadığını zaten fıttlatan bu dünyada ölmeden anlıyoruz. Ölmeden. Biz bugün şunu tartmayı, yani şunu tartışacağız. Acaba bu konuştuğum hakikatler benim işime yarayacak mı? Bakın şimdi. Önceki derslerle bağlantılı ama kısa bir oradan böyle almamız lazım bu, değil mi? Biz ne istiyoruz? Ne arıyoruz? Elemsiz lezzet. Elemsiz lezzet istiyoruz. Geldin, şeyi tattın, bunun arkasındaki sıkkınlığı ve hayal kırıklığını ben istemiyorum. Ben bunu reddediyorum. Nereden biliyorsun? Fıtlatıma soruyorum. Görüyorum yani fıtlatımı. Başka ne istiyorum? Ne istiyorsun? Dediğinde, ayrılıksız bir birliktelik istiyorum. Sevdiklerimden ayrılmak ben istemiyorum. Zaten bugün bunu çok düşünmemem bile buna bir delil. Bir düşünün bakayım. Ne istiyorsun? Ne arıyorsun? Ha? Şöyle bir düşün. Lezzette, mutluluklarda, aldığımız hazlarda biz ne arıyoruz? Burası çok önemli. Burayı aşarsak, geri kalan. Yani burayı odaklanamaz. Burayı halledemezsek geri kalan mananın bir ehemliyeti yok. Dedi ki ihtiyacımıza hitap eden bir ders <gülüyor> Ne aradığını biliyoruz. Bitmeyen lezzet Bitmesin. Ne yapıyorsun? Değil mi? Lezzet? Hayır. Bitmesin. Güç, para bitsin mi? Herkes para ister. Herkes güç ister. Herkes şöhret ister. Herkes haz ister. Yani bir şekilde birini ister. Herkes aşk ister. Herkes o sevdiklerindeki, sevdikleriyle o birliklerindeki muhabbeti, huzur ister. Değil mi? Bütün filmler bile bunun üzerine kurulu. Bir aile saadeti var. O aile saadetini bir bozuyor, bir adam işte geliyor, düşman, terörist, işte gangster, bozuyor ve bütün senaryo o huzuru kaçıran adamın ölmesi üzerine kuruluyor. Öcünü almak, intikam almak, huzurumuzu kaçırmak değil mi? Bu dünyanın böyle bir altyapısı var. Yine huzur kaçırmak ve mutluluk kaçırmak üzerine kurulu. Dikkat edin, ne arıyorum ben? Ne istiyorum? Bu dersleri. Bana hitap etmesinin en etkili yolu bu. Ne aradığını bilmek. Buraya bazen kardeşler geliyor. Mesela hizmet etmek istediklerini söylüyorlar. Diyorum ki ne arıyorsun ki? Önce bunu biliyor musun? Yani ne arıyorsun? Ne istiyorsun? Buradan beklentin ne? Hani bazı filmlerde var mi? Sana vaat ettiğim tek şey gerçeğin kendisi. Ne arıyorsun yani? Biz burada bir şey istiyoruz. Bir şey de var edeceğiz şimdi ama sen ne istediğini biliyor musun? Bakın ben şöyle bir toplumun nisanı olabilme adına Söyleyin. Katılmadığınız noktaları burayı söyleyebilirsin. Bak söyleyin. Ben bitmesin istiyorum. Bütün her şeyin neredeyse bunun üzerine kurulun. Sen araba isteyebilirsin. Sen şöhret isteyebilirsin. Sen ev isteyebilirsin. Sen evlenmek isteyebilirsin. Ama ortak hepimizin bütün dünya Çinlisinden ee, Uygur Türk'üne, Hepsine. Hepimizin ortak bir özelliği var. Sonsuzluk. Başka bitmesin. Terk etmesin. Oraya iyi odaklanmak lazım. Ben ne arıyorum? Heh, eğer aradığım şöhrette, güçte, güzellikte, aile saadetinde bitmemesinin talebindeysem ki talep etmek, bunu istemek insanlığın gereğidir. İşte bunun bir çözümü varsa arayıp olmak zorunda. Ders bize hitap ediyor. Eğer sen ne istediğini biliyorsan bu ders sana hitap ediyor. Ama şu var bir parantezde buraya açalım, kenara bir parantezde açalım. Bana bundan bahsetme, ben ne istediğimi falan değil. Ben hazır burada ne bulduysam onu istiyorum. Ama temelini kazın, vallahi orada da bitmesin, terk etmesin, son bulmasını göreceksiniz. En böyle müstehcen, haram bir lezzetin dahi altında giderken, bitince ne geliyor? Ne gelir? Bir elem, bir bunalım. Ne istiyor onun sahibi? Gidin bunun için işte en pis vücutla köşeleri takan adamlarla alın, oturun, kenara geçin. Nasıl hayatın diye sorun. Ben soruyorum. Sor. Berbat. Birine sordum geçen. Diyecek dedim, nasıl gidiyor hayatın? Beklentim bu cüm, bu kelime. Berbat diyecek diye bekliyordum. Dedi ki bitik. Ne istiyorsun? Ben bitme istiyorum. İstiyor musun kardeşinle ayırmak? bak? bak İstemiyoruz. Evlilik hayalleri kuruyoruz değil mi? Hepimiz. var. Şimdi istiyor musun bu yuva dağılsın? Abi nasıl dağılacak mı <gülüyor> yani? Dağılacak kesin. Kesin. Abi başarının basamaklarını teker teker çıkıyorum. Paranın haddi hesabı yok. Artık parayı öyle bir kazanıyorum ki katımda paranın değeri yok. Bitecek mi? Abi sonunda keşfedildim. İşte aranan kan, aranan değer benim. İnsanlar benim gibi bir cevherin farkına vardı ve şöhret oldu. Bitecek mi? Bu dünyanın algoritmasında her şey bitme üzerine kuruluk. İnsanın algoritması en üzerine kuruluk? Bit bitmez, bitmez. Bitmesin. Bak, bitecek bir sistemin içerisinde bitmesin isteyen biri. İki seçenek var. Ya hakikati arayacak, çözüm arayacak, çözüm bulacak. ...ya da kendini kandıracak. Var mı başka seçenek? Şey? Sen hangisisi? Çözümü olan mı yok ha? Benim öyle bir çözüm var. Bitmemesinin çözümü bende var. Ben burada mıyım? Yoksa kandıranda mıyım? Bak bir tefekkür et ya. Değil mi? İşte eğer... ...kendini okumayı başarmışsan, ne aradığını artık yavaş yavaş fark edip biliyorsan, bakın bunun bir çözümü var. İşte biz zevk istiyoruz, güç istiyoruz, para istiyoruz, şöhret istiyoruz ama bir parantez ki, bu parantez bütün insanların fıtratıdır, sonsuz bitmese istiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hatırlayın, ya Resulallah, işte İran'ın şahları, padişahları, işte Kisra'larda, saraylarda, sen... Lüks içindeler. Sen alemlerin Rabbinin peygamberisin. Sen alemler üzerine yaratıldığı en kıymetli beşersin. Şu haline bak. Hasan üzerinde. Efendimiz ne diyor? Bak bu hadisi böyle anlayayım ben. Bir mana böyle anlayayım. Dünya, ne? Bırak dünya onların olsun. Eee bize hiçbir şey olmasın. Biz hiçbir şey bulamayalım. Öyle mi? Hayır ahiret bizim olsun. Yani Bırak onlar sınırlı ve geçicide oyalansın dursun. ...sonsuzu arayalım biz. Biz sonsuzu bulalım. Efendimiz Dünya'nın alternatif bir şey koydu. Gördünüz Şimdi alemler bunu kabul etmekte biraz zorlanıyor. Bakın benim gözlük taktım. şu an için takmadım. Gerçekten çok fark ediyormuş ya. Bu 2.75, bu 1.75. Bakayım şöyle. Allah Allah. Ne güzel yaratılmışsın diye. Böyle Ceren abi Bak görmüyorum arkadaki. de evet, güzel, güzel görünüyor mu? Allah Allah. <gülüyor> abi bunu var ya. Şöyle bir iki gün takıyorsun. Kabullenmek de insan zorlanıyor. Değil mi? Böyle bir takıyorsun böyle baş ağrısı yapıyor. Takan bir baş ağrısı yapıyor. Sonra soruyorum ben böyle etrafımda. Falan. Bugün şeye de sordum. Bizimkilere. Yüz. Çıkarıyorum böyle büyük. Şöyle duruyor. Takıyorum küçülüyor. diyor ki hangisi gerçek? Ondan sonra renkler bak soluk. Daha soluk. Zaten bulanık görüyorum şu an. Hiçbirinizin yüzünü net görmüyorum. Harbi çok uzun bir bulanık, renkler soluk, bir takıyorum, lut atıyor gibi. Şeyde Premiere renk atıyor gibi. Bir daha renkleniyor, canlanıyor ve gerçek şekline geliyor. 2000 alışamıyoruz. Küçük bir matrixesiyorsun. Ya hayır, hayır, gerçek bu değil. Bu Şu an baktığım gerçek falan diyorsun. Başın ağrıyor çünkü bunu takınca. Sonra diyorsun, ki hayır gerçek dünya bu. HD. Her şey parlak, güzel, boyutunda. Sonra buna alışınca bu sefer bunu çıkarmak garip. Şimdi, eğer gerçek bir dünya var, evet biliyorum, dünyanın bize sunduğu bir zevk var, kabul ediyorum ama vallahi oyalama ve fıtrata zulmetme üzerine kurul. Bak tekrar, at. sen ne istiyorsun? O sana ne vaat ediyor? Sen ne istiyorsun? O sana ne vaat ediyor? Sen ne istiyorsun? O sana ne vaat ediyor? Şimdi bunu gerçek manada insan tefekkür ettiği zaman iki seçenek kalıyor işte. Evet ben aradığımı bulmak istiyorum der çözüm ararsın ya da hayır hayır hayır bana bunlardan bahsetme bu bulanık sönük sahte görüntüde dünyaya ben yıllardır bak bak alışmışım bu HD görüntü benim başıma ağrıtıyor. Değil mi? Beyler ...sonsuzluğu isteyenin fıtlatını, fıtlatında bunu okuyalım, bunun çözümü, bu çözümü aramak en büyük ihtiyacıdır. Ve en büyük insani hareketidir. Evet, ben bunu istiyorum. Ne istediğinizde bu karar verdiniz mi? Yavaş yavaş. Düşüneyim. Bulanık. Sınırlı. gözünü çıkardım. Evet. Sınırsız. Öyle daha Değil mi? Öyle. Sahte, elimde patlayacak olan, şöyle. Elimde patlayacak, sahte, hayramı hiç bırakmayacak, terk etmeyecek olan Makamda, şanla, şerefte, güçte, şöhrette, bildiklerinde, aşkta, sevgi sevgide Çocuğunun tatlılığında, gençliğinde ve güzelliğinde bitmesini istiyoruz biz Var mı itirazı? Biz bunu istiyoruz Eğer çözümü varsa ben bulmak istiyorum Şuna bak, çözüm aramıza bile izin yok şu zamanda Sistem bize neler yapmış Çözüm aramayı bile düşünemiyoruz ben çözüm istiyorum abi. Ben annemin ayrılmayı kabul etmiyorum. Ben babamı öylece toprağın altında bırakmayı kabul etmiyorum. Eğer bir çözümü varsa, biri bana bunu anlatır ve ispat edendeyse ben bunu almaya açım. Bak vallahi burası daha önemli. Hakikatten daha önemli bu kısım. Çünkü açıkaysa sana istediğini anlat. Gelsin efendimiz Aleyhisselam anlasın. Çok belli bir izal. Tane tane bir anlatım. Çok hani işte bunun da anlattığını yaşıyor mu yaşamıyor mu belli belirledi, belirledi. değil. da böyle bir şey söz konusu değil. Ayaklı Kur'an ama istemiyorsun. Bitti. Adam istemiyor. istemiyor. Ben istiyorum. Ben çözüm istiyorum. Şimdi anlatacağım ama Sen istemedikten sonra Buna da çok imanası yok. Ve çok basit aslında çözüm olmak. Ama bir o kadar zor. İstemek lazım. Evet. İşte Bediüzzaman Hazretleri bu noktada eğer sen bu az önce saydığımız fıtratının istediği her şeyde bitmesini arayansan bir insan olarak işte sana bir çözüm. Diyor ki Cenab-ı Hakk'ı bulan neyi kaybeder? Cenab-ı Hakk'ı bulan neyi kaybeder? Ne anlıyorsunuz? Allah varsa bir adamın aleminde yakalım Cenab-ı Hak'la tanışmışsan senin bulamayacağın hiçbir şey yok. Abi hiçbir şey mi? Bakın aklınıza gelen her şeyi düşünün. Müstehcen şeylerde de dahil. Onların Allah'ı kim? Lütfen. Düşünün. Neyi kaybeder? Ve onu kaybeden neyi kazanır? Allah'a düşürmeden, düşünmeden, Allah'ı kay kaybeden, Allah'la arası kötü olan neyi kazanır? E Baya ateist çok iyi yaşıyorlar. Hayır. Yani onu bulan her şeyi bulur, onu bulmayan hiçbir şey bulmaz. Allah Allah. Bulsa da başına bela bulur. Şimdi burayı konuşacağız, kısaca bitireceğiz. Allah'a bulan her şeyi bulur, Allah'ı bulmayan hiçbir şey bulamaz. Ama abi dışarısı, bulsa da başına bela bulur. Şimdi burayı bu paranteze konuşuyoruz. Bir daha tekrarlayacağım, akılda kalsın. Allah'ı bulan her şeyi bulur. Ne arıyordunuz? Bak her şeyin anlamı ne demek Türkçede? Her şey. Her her Abi geldik sohbet meclisi. İşte güzel ortamlar, güzel içecekler, güzel eşler. Her şey. Her şey diyorum bak bak. Her şeyin dışında bir şey olamaz. Her şey Abi cennette alkolü mü var? Cennete layık bir şekilde var. Böyle dünyada gibi pespa değil. Her şey diyorum ya. Bak tefekkür et. Allah'a bulan her şey. Diyorum. Neden biliyor musunuz? İnsanlar bazen günahtan dolayı. <gülüyor> evet. Sanki Allah haz almamızı istemeyen bir Allah'mış gibi anlatılıyor. Yanlış mı? Soruyorum. Şu suda bir lezzet var. Yani tat olarak değil ama içmenin bir felahının lezzeti var. Şimdi soru, bu me mekanizmadaki bu haz alma sistemi buraya nasıl yerleştirildi? Bir, Ahmet Taha'ya yerleştirdi. Bu komik sarkı, geri seveceğim her şey komik gelecek. Atomlar yaptı. tabiat yaptı, evren yaptı. Ahmet Taha'dan öte. Yoğunlar için Değil mi? Ya da Ahmet Taha'nın hatta Beşer'in bütün insanlığın gelmiş geçmiş hepsinin ötesinde bir ilme sahip birisi ete bu haz almayı yerleştirdi. Su almaktaki haskemin Sevinmekteki haskimin. kimin? eşlerin helal dairede aldığın bir lezzet, bir iş kimin? Mekanizmaya bu haz alma duyurlarını yerleştiren kim? yerleştiren haz almanı istiyor. Ama sonsuza kadar almanı istiyor. Unutturacak şekilde de sonsuza. Çok iyi yakal. Allah'ı bulan hiçbir şey kaybetmez beyler. İşte burayı okuyoruz şimdi. Yavaş yavaş. Oku diye de bir başlık açmıştık. Bundan e, bir iki hafta önceki sohbette. Neyi okuyalım demiştik. Burayı ayrı açıyorum. Şimdi bak her şeyi arıyoruz. İstiyoruz ve arıyoruz. Nasıl bulacağız? Allah'ı tanıyarak. Allah'ı nasıl tanıyabiliriz? Kainatı okuyarak. Kainatı okuyarak. Değil mi? Çünkü bunu bahsetmiştik. Efendimiz'e gelen ilk emir oku. Aldı Resulullah Aleyhisselatü hemen bir kitap açtı değil mi? He? Kitabı aldı, hemen okumaya başladı. Doğru mu? Ben. He? Ben okuma yazma bilmem ne Efendimiz kitap falan okumadı. Hemen gitti İbranice öğrendi. Değil mi? aldığı yapılımlarını değil mi? Hayır. Bunu da yapmadı. Ne yaptı? Okul emrine o zaman yerine getirmedi. Allah'ın adıyla mı? Evet. Ne yaptı? Dedi, Dedi ki, bir yani... dakika durun. Kitap sadece iki cilt arasındaki sayfaların üzerindeki harflere göz gezdirmek değildir. Kitap aynı zamanda kainata da bir kitap denilebilir. Kainat. Ve kainatın içindeki her şey bir kitaptır. Okumayı bilirsen yazarını Allah'tandır. Şimdi bu eseri okuduk, bir kitap harfleri yan yana getirdik. Evet, müelliften haber verdi. Böyle bir müellif var. İşte bir kere ilim biliyor, hayatlı Zaten oraları geçiyorum bir de, iradesi var. Kelam biliyor, Türkçe biliyor. Buraları geçtim bile. Ağabey belagat var ya. Ne Yunus? İşi biliyor. Şimdi Rasullüha göre kainat da bir kitap. Zor mu? Gözlük, gözlüğü takmak istemiyor musunuz? Bulanık görmek daha mı iyi? Takın abi. Tak tak tak tak tak tak tak tak tak. Tak. Eşli göreceksin. Tak. Kainat bir kitap. Ağaçlar, bitkiler alemi. bir paragraf. İnsanlar alemi bir paragraf, hayvanlar alemi bir paragraf. Bakıyorsun. Mehmet bu paragrafta bir kelime. Hadi Mehmet okuyalım. Şimdi baktık Mehmet'e. Hatta önce okumayı öğrenmek lazım herhalde. Bir A harfini şöyle çizdik. Geçen sohbette yapmıştım ama. Şöyle bakalım arkadaşlar <gülüyor> Ne yazıyor? 20. 20. Kaç? 20. 20. Ha, insan. 7. mektup. Şimdi Y tek başına bir mana var mı? Evet. De. Bu harfler yan yana geldiği zaman kafanızda bir sembol, bir rakam canlanıyor. Doğru mu? Peki ben buraya aynı şekilde böyle Japon harfleri yazmış olsaydım ve 7 yazmış olsaydım okuyabilir miydiniz? Okuyamazsınız. Şekiller var. Özünde 7'yi ifade ediyor ama sen okuyamadığın için buna cahil kalırdın. Doğru mu? Demek ki buradaki şekiller değil, bu şekillerin arkasındaki manaları görebilmek, okumak. Mektup diyor mesela, ne oldu kafada? Hani burada o kafanıza canlanan şeyi ben göremiyorum, siz görüyor musunuz? Bu harflerin içinde o kafanıza canlanan şeyi yine göremiyorum, siz görüyor musunuz? Ama mektup deyince kafada mutlaka bir şey canlanıyor bak. Heh, bu... Aslında ne diyor çok belli olmayan şekillerin bir araya gelerek kafanızda oluşturduğu manayı okumak demek. Şimdi getirdik işte Japon gelsin bu sefer. Geldi bu harf bu şekilleri gösteriyorum. Ne gör ne okur? Hiçbir şey. Görür mü? Evet. Okur mu? Görür mü? Ha, lan yani bu... ama... çık. Görür mü? Görür ama okuyamaz. Ama... Görür ama okuyamaz. Şimdi madde ve harp itibariyle baktığımı gördü ama okuyamadı. Ya da sen Japoncaya git. Görürsün ama okuyamazsın. Hatta burada Arapça var. Ne diyor? Ben görmüyorum. <gülüyor> <Gerçekten gülüyor> görmüyorum bile. Yani görsen bile şekilleri, Arapçasını okusan bile mana görebilir misin? Bilmiyorsan. Arap, Arap Bilmiyorsan bak. Bakın Arap harflerine. Ne görüyorsunuz? şekiller okumayı bilen varsa da okudu. Mana ne çıkardınız? Hiçbir şey var okuyamadık. Manayı göremedik. Görüyor musunuz? Mana şekillenmedi. Ama şu harflerden bir daha gelince şekillendi. İşte demek ki okuma yazma bildikten sonra manaları görmeye başlayan okuma okuyan insanlar. Tamam mı zor oldu mu? Şimdi işte bu harfler gibi maddelerde de bilen Harf Mehmet. Ve bu harflerden yazılmış bir kitap sensin burası. Bu maddelerin bir araya getirdiği bir kitap. Şimdi okumaya başlayalım. Bakalım. Mehmet'le bakınca ne görüyorsunuz? Et, kemik, göz, saç. Peki ne okuyorsunuz? Tanımsak. Şu harfe bakınca ne görüyorsunuz? Japon mazarı'na bakın. Şöyle bir şekil. Ne okuyorsunuz dediğin zaman bir mana şekillenmiyorsa ben okuyamıyorum. Ne okuyorsun? Abi yedi rakamıyla şey yapılmış bir zarf, bir mektup, bir mesaj vermeye çalışıyor. Baktım madde. Bu görmek. Okumak ne? Mavi. Bu harfin katibi. ...bunu çizen... ...nasıl biri? Bunu okudunuz. Nasıl biriydi? Türkçe biliyordu hayattaydı değil mi? Nasıl biri? İşte bakın burada körlük artık bitti. Gördünüz mü? Okuyamıyor insan. Varlığa bakıyor ve ilk emirde tıkanlık fark ettiniz mi? Abi şu harf katibinden haber veriyor ve diyor ki... Çizen mutlaka hayat sahibi olmak zorunda, diyor. Basit. Bir kağıt kalem var mı ya? Burası böyle çok anlamsız bakıyorsun o gözüme. Al. Al var var abi. Buraya atlayamadım. <gülüyor> Kava yapacağım. Nasıl bir? A? Güzel mi? Nasıl bir kağıdı var sizce? Tabii. Nasıl bir kağıdı var? İş biliyor. bir eğitim almış. Şöyle bir A çizdiğimi de fark edin. Bu da A. Tamam Bu da yani bunu ciddi ciddi biri yapmış olduğunu farz etsek, bunu yapanla bunu yapanı, şöyle hiç görmediğinizi farz edin, nasıl şekillendirirsiniz kafanızda? Tecrübeli, tecrübesiz. Tecrübeli, tecrübesiz. Neyi gördün mü yaparken? Gördüm. mü Değil mi? Zahiren baktığınız zaman bak. Harf, ikisi de A. A. İkisi de bir harf. gördüğümüz zaman tamam bir harf. Kendinden böyle haber veriyor. Ama A'yı okuyabilirseniz katibinden haber veriyor. Ben şunu çıkarırdım. Katılıyor musunuz? Bunu yapan daha bu işe hakim, çizimi daha iyi, hiç olmazsa daha büyük yaşça. Bu herhalde bir çocuk olsa yani. yani bu kabiliyette de değil. Abi sen çizdin mi? Ben bilerek çocukça çizdim. Değil mi? İkisi de A. Ama okuduğunuz zaman katiplerini tanıtıyorlar mı? Evet. Tanıtmıyorlar mı? Tanıtım. Tanıtım. Tanıtım. Nasıl bir tanıtım bak? Bu ana sınıfta gidiyorum galiba. Bu ana sınıfına gidiyorum aslında. Görmezsen, doğru mu? Evet. Diğeri bir okul görmüş düz çizgi yatız çizgi. Biliyorum. Aynen. okumuş gelmiş. Doğru ama olmalı. Doğru olmayan da elimiziz gibi geliyor bende. Güzel bir çıkalım. Başka? Topkurt <gülüyor> <gülüyor> <doğru> da biliyor. Bu da topkurt olabilir. <gülüyor> Bu kadar yapmaz onları. Cimcimler <gülüyor> Bilmem. Doktor da olabilir. O da mı hocam. Bu da bir mavi. <gülüyor> bir çıkarım ya, evet doğru bir çıkarım yapıyor, bir yapıyorsun. Bir Bak bir harf, bir harflikten çıktı Katibiyle ile ilgili haber veriyor. Doğru mu? E şimdi burada herkes bir harf. Çizilmiş. Bakalım Katip nasıl birisi? Baktın madde, et, kemik. Bu madde, bu görmek. Ama. Çizenin hayatlı olmasa böyle çizemez. Şu basit harf için bile lazım. İradesi olmasa böyle tercih edip Bu kadar hayal etmez. Abi tasarımdan anlamasa bu işi ortaya koyamaz. Abi ilgi ve alakası zayıf olsa, çabuk sıkılan biri olsa, tek tek tek her ayrıntında uğraşmaz. Vücut bir tarla, her yere kılıkmış. Sakin. Sakin tek tek uğraşmış. Tek tek tek tek tek tek tek. Bugün bir kardeş saç ektiriyor. <gülüyor> İbrahim çağırdı meclisimiz dedi ya abi gel sana bir tefekkür yaptırayım dedi. Yap ne oldu dedim. dedi bu saç ektiriyormuş dedi. Beş bin adet beş bin TL. İnsanın dedi kafasında ortalama bir milyon saç var. Abi sermaye yatıyor dedi. <gülüyor> Vermiş mi? Onlar da bizden alıyorlar. Şu Şuradan alıyorlar, ekiyorlar. Ortaya da koymuyor. Bir de koymaya kalksa bittik. Bir tüy, bir kıl sakala girmedik. Milyonlar değerinde, beşerin iradesine bırakız. Abi tüme kadar servet. Abi çok zeytin olması lazım. Katip böyle bir olmak zorunda. Abi tıkanmıyor. Katip tıkanmıyor. Ya bak şimdi ben bir A çizdim. Şunu çizdim. Bir daha çizdesem bir daha... Ya artık insan bir süre sonra değil mi? Şu simalara bak. Şu varlığa bak. Şu ene, boya, endama bak. Ten renklerine bak. Abi, kâtipte boyama sıkıntısı yok. Tuttuğu kalemi titremiyor yani. Acayip. Şekil şekil, renk renk, koku koku tat tat. Renk renk. Yani ay, sadece kendinizi derlerleme, kâtimin çilekleri meyveleri evet. var. Bakın, madde bakarsan et kemiksin. Ama bu bir harftir. Ve bu harfi çizmek, beşerin kudretinin ötesinde, tabiatta hiçbir şeyin işi değildir, haddi de değildir. La ilahe, ancak bütün bu işleri yapabilecek bir zatın işidir. Oku, Bismi halak, <gülüyor> Yaradan <gülüyor> Rabbin radıyılâ. İşte her bir mahluk kâtibinden haber vermektedir. Ya abi sen sonsuz dedin, geldin ebediyeti istiyoruz dedin. Sen okuyun. Allah'tan haber veriyor dedi. Ne alaka? E okuyun. Acaba katip diriltebilecek biri mi? Okuyun. Tekrar yapmak ister mi bizi? Okuyun. Sonsuzluğu verebilecek potansiyeli var mı katibin? Ancak okursanız, tanırsanız, tanırsanız, tanırsanız bu bağlantıları kurar çözersiniz. Onu bulan her şeyi bulur. Abi katibin yeryüzünde her şeyi ilgeçteymiş... Haz desen onun, damaktaki tat onun, bu teknoloji onun. Katip yememi istiyor ya. Ama abi işte hınzır etini yasaklamış. Tamam da yani buna girme demesi yemek şey mi anlayacağız ona? Hınzır eti yasaksa Allah yememizi içmemizi istemiyor. böyle mi anlayacağız? Hayır abi Allah'ı unutmayacak şekilde ki sonsuz olsun. Yani internet dip vepe girme kardeş. Deyince abi internet her şeyi benimden aldım dersin. Hayır abi beni düşünüyor. Orada sıkıntılı siteler var. Başıma bela gelir diye bana bir kısıtlama koyuyor. Çık soru torbacası. araba kardeş. Abi o zaman sen yasakladın hiç kimseyi görüşmemi istemiyorsun. Ya abi böyle saçma bir şey olabilir mi? Bak bir kısıtlama getirmişsen senin iyiliğin için. Nazır bak bakalım Allah'a yakın mı olacağım? Haramlara giz bakalım, gir bakalım. Daha mı Allah'ı seveceksin uzaklaşmak mı isteyeceğim? Allah sana vermek istiyor bütün hazları. Ama Allah Allah'ı unutmanı, kendisini unutmanı istemiyor. Çünkü tek anahtar var, o Allah'ın kendisi. Onu bul, son ebediyete kadar al. Ne istiyorsan. Çünkü onu istiyor ki vermiş arzuyu, içeri donadan koymuş. Okuyun ya biraz. Abi içindeki bu arzular. Katip. Nasıl bir katip? Güzel. Lezzet vermek istiyor mu acaba? Okuyun ya. Biliyorum, bulanık alıştık ama <gülüyor> gerçek bir ya başka şeyler. Abi çok kötü ya. Tabi ayette şey geçiyor abi. Ee, Sonunda ee, Allah kendini unutanlara nefislerini unutturdu diyor. Evet, onlar nefislerini onları yuttu. Nefislerini onları... Artık Allah'ı düşünemez oldular. Okuyamaz oldular. Tefekkür edemez oldular. Rabbciyi bilmiyorlar artık. Mana bir bir haberler. Mana katili oldular. Türk harflerine bakan, alatin harflerine bakan Japon gibi, Japon harflerine bakan Türk gibi oldular. Kainata bakıyorlar ama Rabça'yı okuyamıyorlar. Tek çözüm var, Rab, Allah'ın kendisi ama artık ona giden yollar tıkanmış. Bir insan yapılacak en büyük zulme. O yüzden bakın, Allah'ı tanıyan her şeyi bulur. Nasıl anlayacağız bunu? Allah'ı tanırsanız. Nasıl tanıyacağız? Okursanız. Bitiriyorum. Allah, didiltebilen mi? Evet. Nereden biliyorsun? Bitkilere, ağaçlara bakarak... ...bahar ve sonbahara bakarak bunu gayet yanlıyor. Kendine. Görüyorum ya, esere bakıyorum. Yapabiliyor. Şimdi buraya beni girdi takım elbiseyle. Jilet gibi giymiş. Ne diyorsun? Bak, yok. mana okuyorsun. Şekilde gördün mü? Ne geliyor? Abi abi zengin. Hı -hı. Başka? Her takım elbisede zengin olmaz. Abi tapular getiriyor. Tapuları koyuyor. Evet. Emlakçı. Avukat. Üstünde adı yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Memur. Memur. <gülüyor> zengin oğlum, zengin. Hayanlı <gülüyor> <Ben anlamadım>. ol. Almış, <gülüyor> Sanko Park'ın arsası kendisinin. Hadi. Konu ol. Almış. Gayrimenkul. <gülüyor> Değil mi? adam bütün piyasanın neredeyse Antep'in en güzel yerlerinin tapusunu elinde tutuyor. Üstünde işini var. Ne dersin? Evet, bayağı paralı. Eyvallah. Şimdi bu adamı görsen... ...seni de sevse... Şey demez. İşe de Nasıl mutlu olduk? Bak gördünüz mü? Biraz... Ad adam yok bile şu an. <gülüyor> biraz yoku bile tanıdık. Nasıl mutlu olduk? Ya biraz Allah'ı tanısa insan... arsa kimin? Mal kimin? Bu servetler kimin? Kim inşa edebilir? Tapusu kiminin? Allah'ın bir ismi varistir. Ne demek varis? Bütün dünya insanlığı öldüğünde bu gördüğünüz bütün her şey Allah'a kalacak. Her şeyin kendisine kalacağı zattır Allah. Evler, arabalar, mercedesler, beveller, villalar, oteller, her şey. Allah ne yapacak biliyor musunuz? Bu dünyaya bir gezegen çarpacak ve burayı yıkacak. Bakın her şeyin kendisine kaldığı zat darmadağına edecek buraya. Neden? Çünkü katına daha büyük hazineler olmasın. Allah'ın hadiste diyor ki sinek kanadı kadar bu dünyaya değer vermiş olsaydı kafir bir yudum su daha içemezdi. Bakın bizim nefsimizin iştahlandığı dünyanın Allah'ın hazinesinin yanında sinek kanadı kadar değerliyor. Nasıl bir zengin? Eğer tanımak lazım. Dilitlemiyor abi görüyoruz. Ağabey topluyor bir araya getiriyor. Hayat vermeyi seviyor mu? Vallahi bu harf hayatlı bir harf ama nereden hayatlandı bilmiyorum. Nereden aldı onu da bilmiyorum. Katibinden. Işık var mı? Evet kaynağından. Allah'ı tanıyan her şey bu. Şekilleniyor biraz? Çünkü çok üzerine düşünülmesi gereken bir ders. Bir günde değil bir ömürde bitirilecek biraz. ders. Ama eğer istiyorsanız gerçek manada Allah'ı tanırsanız var. Ne diyor ayet bu yüzden kalpler yalnızca Allah'tan tatmin olur derken Allah yine hakim. Cümleyi ve cize okuyorum bitiriyorum bakın bir daha daha dersiz böyle çok yoğunlaşmadı mı? Bir miktar cenan hakkı bulan neyi kaybeder ve onu kaybeden neyi kazanır? Abi işte kazanır emin misiniz kazanacağını? Firavunlar, kanunlar, memnunlar. Emin misin? Onu bulan basullahlar, peygamberler, Allah nasıl bir zat? Hazineler, emeliyetler. Tanırsan hiçbir şey kaybetmeyeceğini anlarsın. O cenab vakı bulan neyi kaybeder? Onu bulan her şeyi bulur. Onu bulmayan hiçbir şey bulmaz. Bulsa da başına bela bulur. Burası da ayrı bir ders çıkar ama bitirelim Allah razı olsun